anca korkarak gelemediğimiz sağlık farkına ilçe emniyet, emniyet müdürlüğüne bağlı Yunus polislerinin sayesinde gelebiliyor. Polisler emniyet teşekkürlerimi ilk önce sunuyorum. Bir ayda biz geçtik. Burayı aldık. Emniyetlerimiz sayesinde Yunuslar sayesinde burayı temizlediler. Bütün herkes şimdi seve seve buraya geliyor. ve Burada oturuyorlar, çay, kahveni her şeyini ikiler rahat bir şekilde emniyet bir şekilde oturuyorlar <gülüyor> <gülüyor> ah, benim. Ne? Benim <gülüyor> ben neyiz ne? Canım. Sağlık var artık bahar geldi. Yunus polis seni nereye götürecek?